Bugün 30 Temmuz 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, Güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Kişisel isteklerimiz bugün öne çıkarken ilişkilerde zaman zaman daha bencil ve dürtüsel eğilimler hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak. Duygusal olarak baskılayıcı ve zorlayıcı durumlar oluşabilir. Bastırılmış duygular, kontrolsüz dürtüler davranışlara neden olabilir. Kontrolümüz dışındaki durumları sakin ve anlayışla karşılamakta fayda var. Bugün Kova burcundaki Satürn ile Başak burcundaki Venüs arasındaki dik açı da kesinleşecek. İlişkilerde ve hukukusal konularda bazı zorlayıcı ve baskı yaratan durumlar oluşabilir. Duygusal alanlarda da endişelerle, güven sorunlarıyla yüzleşilmesi gerekebilir. Akşam saatlerinde Koç burcundaki Ay ile Kova Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki olumlu açı, motivasyon ve iyimserliğimizi arttırarak bize neşe verebilir. Geleceğe dair büyük ideallerimize yönelebilir, daha pozitif bir bakış açısı benimseyebiliriz. Ay gece 23.07'de Boğa Burcu'na geçecek. İlk olarak Başak Burcu'ndaki Mars'ta da üçgen açı yapacak. Boğa Burcu'ndaki ay daha kararlı ve sabit enerjiler verirken güvenli ve planlı hareket edebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.